Aslan burcuyla anlaşamaz. Birçok konularda ciddi çatışma yaşayabilir. Ilgiyi merak edilmeyi sever ve böylece başak burcu kadınıyla çok rahat çatışabilir ve tartışabilir, zıt düşebilir. Kova ve tarazi kadınlarıyla yaşayacağı ilişkilerde kendisini güzel ifade eder. Çünkü onlar da coşkulu uçtardır. İkizler erkeği size araştırırken eğitiminizle yaşam stilinizle ve ailenizle ilgili temel bilgileri verdikten sonra mümkün olduğu kadar gizemli davranmaya çalışır.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 İlişki ilerlemeden önce mantık boğanın gelişmesini isterler. Fazla duygusallık onlara başlangıç şahır gelebilir. İkizler Burcu insanları oldukça sosyaldirler. İlişkileri heyecan vericidir ve hayatları oldukça hareketli yaşamayı severler. Boğa Burcu erkeği zarif sofraları sever ve yemek kültürü yüksek olan kadınlardan etkilenir. Onu elde etmek isteyen bir kadın kesinlikle iyi yemek yapmayı öğrenmelidir. Modayı yakından takip eden, nazik, terbiyeli, bilgili, görgülü, ahlaklı, insan ilişkilerinde güçlü kadınlar Boğa Burcu erkeğinin çok hoşuna gider. Güçlü karakterli kadınlardan hoşlanır. Boğa erkeği sosyal aktivitelerde ilgilenmeyi çok sever. Aynı şekilde yanındaki kadının da bu yönünün yüksek olmasını bekler. Boğa Burcu erkeği kendini ifade edemeyen kadınlardan hoşlanmaz. Siliktif tip olarak bilinen kadınlar ona hiç cazip gelmez. Güçlü, kendinden emin ve canlı kadınlar dikkatini çeker. Ayakları yere basan kadınlar isterler. Kadının güçlü ve sağlam basması onun hoşuna gitse de kadının elinde tutmak ister. Kendisine danışan, herhangi bir konu hakkında ona fikrini soran kadınlardan daha çok hoşlanır. Kendisine muhtaç olan kadınlardan hoşlanmaz ve onlardan hemen uzaklaşır. Bu erkeğini etkilemek istiyorsanız oldukça güzel giyinmek zorundasınız. Modern giyinen, güzel yemek yapan kadınlardan hoşlanır. İnce ve zarif konuşmalardan çok etkilenir. Ailesine düşkün boğa burcu erkekleri ailesini eleştiren kadınlardan hoşlanmaz. Annesine aşırı derecede düşkün boğa erkekleri kinci olmasa da yapılan hiçbir şeyi unutmazlar. Duygusal karakterli boğa burcu erkeği ısrarcı ve inatçı kadınlardan hoşlanmaz. Merhametli olduğu için aynı şekilde kadınlardan hoşlanır. Boğa burcu erkeği mutsuz olursa hayatının tüm noktalarında da bunu size gösterir. Boğa gerçekçidir ve ayakları yere sağlam basar. Faydacı ve realist yapıları onu gerçekçi kadınlara iter. Doğa tutkunu boğa burcu erkeği başarılı olmaları ile takdir edilir. Konforlu ve güvende hissetmeyi isterler. Kıskanç ve sahiplenici olma karakterleri bazen sıkıcı gelebilir. Beraberliklerinde sadık bir erkektirler. İnatçı ve katıdır ama bunun dışında zorlayıcı bir karakteri yoktur. Konforu çok sever ve her seferinde rahatını düşünür. Sakin bir yapıya sahiptir. Abartıdan hoşlanmazlar. Sattekar, baskın, katı mizahçı insanlardan asla hoşlanmazlar. Abartılı ve alam davranışları onun dışında kalır. Bağ burcu erkeği huzuruna çok düşkündür. Sakin bir yaşam tercih eder. İlişkilerinde en çok buna dikkat eder ve kendisi için huzurlu bir evlilik arar. Eğer sizi, sizin onu sevdiğiniz gibi sevmesini istiyorsanız ona huzur vermelisiniz ve birlikteliğiniz için huzurlu bir ortam oluşturmalısınız. Huzur her ilişki için olmazsa olmazdır. Boğa burcu erkeği için kesinlikle olmazsa olmazlardandır. Huzurunuz olmazsa evliliğinizin yürümeyeceğini anlamalısınız. Gereksiz kıskançlıklardan, triplerden, olmadık yerlerde tat kaçıracak davranışlardan, incir kabuğunu doldurmayacak konulardan uzak durmalısınız. Herkes temiz ve eli yüzlü, düzgün bir insanla birlikte olmak ister. Boğa burcu erkeğinin de bu duygu biraz daha fazladır. Bir boğa burcu elde etmek istiyorsanız dış görünüşüne, dikkat dış görünüşünüze özellikle dikkat etmelisiniz. Temiz, bakımlı, görünen kadınlar onun için çok ilgi çekicidir. Boğa burcu erkeği zevklidir ve bunu da bilir, bunun da farkındadır. Hemen başlayan ilişkileri pek istemezler. Devamlılığı olmadığını hissedebilir ve ilişki durumunuzu bir kaçamak olarak algılayabilirler. Bundan dolayı için flört döneminizi olabildiğince uzun tutmanız faydalı olacaktır. Uzun bakışmalar, küçük temaslar, ufak hareketler belki biraz gizem ilişkinizi daha ileriye taşır. Boğa burcu erkeği onu bir şeye zorladığınızı anlarsa bundan hoşlanmaz ve Tamamen sizden uzaklaşabilir. Uzun, kaliteli, düzenli ve güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız önce içindeki sakin adamı bulmanız gerekir. Bu sizi birlikte yaşayacağınız güzel günlere götürür. Sahte olmaya çalışmayın. Kendiniz olun. Huzur konusunda rol yaptığınızı ya da sahte olduğunuzu hissederse bu evliliği yaşamayı unutabilirsiniz. Dünyada aradığı şey huzur olan bu erkeklerin ilgisini ancak siz de huzurlu olursanız çekebilirsiniz. Huzurlu olun ama tutku ve enerjinizi kaybetmeyin. Boğa burcu erkeği için bir diğer olmazsa olmazda tutkudur. Etrafındayken sizin içinizdeki tutkuyu görmesine izin vermelisiniz. Beraber yaşayacağınız tutku dolu anları hayal etmesini sağlamalısınız. Boğa burcu erkeğinin kesinlikle kaldıramayacağı şey baskıcı bir kadına uğraşmaktır. Sizin ne kadar rahat olursanız o da sizin yanınızda o kadar rahat olur. Ama onu sürekli yeni bir şeyler denemeye zorlarsanız bir şeyler yaptırmak için üstüne baskı uygularsanız onu kaybedersiniz. Her zaman kendinize güvenmelisiniz. Özgür ve ayaklarının üzerinde duran bir kadın olduğunuzu göstermekten korkmayın. Bu şekilde kendinize güvenen kadının kıymetini bilen adamlar etrafınızda olacaktır. Çünkü erkekler de kendilerine bağımlı olmayan, kendileri dışında da hayatları olan kadınları her zaman tercih ederler.